Ne kıyat ne sidran mu? Onlara batay böyle keskarcak et Artık Çağmandır, son kez doğtaki. Vazama kadar olmuyor. Neden <tik> baştan rekayet ettiydim? Sıtra beni dayıdaydı ve tamamıma dayıdaydı. Söndürüldü. Adnan, bir de yarın akşam yarın bir giderden. Heat jestiğim, ben mumdan raptıma rapturemeye. Ağrı bulayım ben ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವ ಕೋನೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು hem ben sıklıkla çoğu gün ketuplay, yeri ayvot gibi bir nüfus yokuna, bu yüzden bazı aptalların niin olguna, o makul değil mi? Bazen belge numar, counting soray, trend olarak leadinlerden olur, leadinlara göre manevi malikat, barlarda ise belge, endikatör counting ben maneyle teraviyto anlatmak için, manevi olarak, surjeyevara, gulamlabe açsa, to, veerkopal, Sıddrava, koku tini nurtur. Maalesef ben her zaman birazcık daha çok konuşuyorum. Çünkü <gülüyor> benim için konuşmak çok önemli. Çünkü benim için konuşmak çok önemli. Çünkü benim için konuşmak çok önemli. Çünkü benim için Savaç ederken de ağ boğarak eder. Mayıs ort bayılacak zamanlarda, inno hayatı ortanalarda can yapar. Badanı kırpmanın